Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Kasım 2019 astrolojik gündemi siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsetmek için videoyu çekmiş bulunuyorum. Evet sevgili aslanlar öncelikle Kasım ayının yorumuna geçmeden önce Ekim ayının son günü 31 Ekim'de meydana gelen Merkür Retrosu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Ekim ayı burç yorumlarında biraz bahsetmiştim videonun son kısmında. Ancak Ekim ayının son günü gerçekleştiği için Kasım ayının 20'sine kadar hayatımızda etkili olacak bir Merkür Retrosu var. ve Dolayısıyla Kasım ayını daha çok tesir altına alacak. Şimdi bu retroya ilişkin kabaca ve genel bir bilgi verdikten sonra Kasım ayının gündemine hızlıca geçiş yapacağım. Merkür Retrosu Akrep Burcu'nun 27 derecesine meydana geldi. Sizin dördüncü evinizde. Ve demek oluyor ki bu Kasım ayının büyük bir çoğunluğunda eviniz, aileniz, yuvanızla ilgili gündemlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle ebeveynlerle, aile büyükleriyle geçmiş meseleleri çözümleyebilmek. Bunun yanı sıra belki evinizde uğraşacağınız tadilat diyebilirsiniz. Taşınma işleri ile ilgili gündemler söz konusu olabileceği gibi eviniz, aileniz, yuvanızla, e, konforunuzla alakalı bir takım e, geçmiş meseleleri çözümleme halinde olabilirsiniz. Bu süreçte özellikle e, 31 Ekim 20 Kasım aralığında ev taşımak. Yeni bir fikir olarak söylüyorum. Eskiden aldığınız bir karar akabinde yapabilirsiniz. Ancak bir kararla ev taşımak, gayrimenkul alımı satımı gibi kararlar vermenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü e, retro bitiminde bu kararlardan dolayı pişmanlık duyabilir veya bir takım aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi Kasım ayı gündemine geçiş yapacak olursak bir hemen 1 Kasım'da Venüs'ün yay burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüsün yay burcu transiti ile beraber e, aslında e, gönül ilişkileri açısından oldukça bereketli bir dönem başlıyor diyebilirim. Bekar ve ilişkisi olmayan bir e, aslan burcuysanız. Hayatınıza yeni bir aşk girebilir veya ilişkisi devam eden bir aslan burcuysanız ilişkinizde daha romantik ve paylaşımların arttığı durumlar yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuğu olan bir aslan burcuysanız çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir veya daha keyifli hissedeceğiniz, daha eğlenceli geçecek bir döneme imza atabilirsiniz. Venüsün yay burcu transiti esnasında. 5 Kasım tarihinde Mars ile Pürüt arasında sert bir açı var. Aslında 5 Kasım'da gerçekleşen bu açı Kasım ayının en zor açılarından birisi genel itibariyle destekleyici bir ay olduğunu söyleyebilirim Kasım ayının. Mars biliyorsunuz terazi burcunda Plüto ise uzunca bir süredir Oğlak burcunda. Mars ile Pluto astrolojide sert ve savaş gezegeni olarak nitelendirilen bu gezegenler ancak Mars Terazi burcunda düşük konumda biliyorsunuz. Mars Koç burcunun gezegeni ve Terazi Koç burcunun tam karşısında olduğu için Terazi burcunda Mars e, tam işlevini gerçekleştiremiyor. Mars Plüto karşıtlığı pardon karesi sizin 3. ve 6. evinizde meydana gelecek. Bu da demek oluyor ki özellikle 5 Kasım civarındaki günlerde İşle alakalı iletişim problemlerine dikkat edin. E, doğru insanlara, doğru şeyleri anlattığınıza, doğru e-postaları gönderdiğinize, yazışmalarınıza, imzalarınıza, e, kontratlarınıza, evraklarınıza ekstra hassasiyet gösterin ki zaten Merkür de retro olacak. Dolayısıyla bu hususlarda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Bunlardan kaynaklı tartışmalara yol açabilir bu durumlar. Özellikle iş arkadaşlarıyla münakaşalar yaşanabilir. Bu hususlara dikkat etmekte fayda görüyorum. 8 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım ve 11 Kasım'a kadarki süreç oldukça destekleyici ve güzel etkileşimler var. 8 Kasım'da Güneş'in Satürn'e güzel bir etkileşimi var. Bu da özellikle ev, aile, yuva 4. ev alanımızda yeni bir başlangıç yapabileceğinizi ve bu alanda özellikle Günlük işlerinizin de rayına gireceği belki de evinizle ilgili tadilatlar ve evinizi kendi işinize daha çok yarar işlevsel şekilde dekore edebilme imkanını yakalayabileceğinizi göstermekte. Bunun yanı sıra 9 Kasım'da Satürn ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. 6. evinizi doğrudan etkileyecek 6 ve 8 aksında. Bu da işle alakalı ekstra kazançlar, ekstra primler getirebilir. Belki de beklentiye girdiğiniz hayalini kurmuş olduğunuz ekstra kazançları, ekstra geri dönüşleri alabileceğiniz ve manevi olarak daha iyi hissedeceğiniz bir sürece tekabül eder. 12 Kasım'da Mars Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Ee, Mars yine terazi burcunda. 3. evinizde e, Jüpiter ise yay burcunda. 5. evinizde bulunuyor olacak. Ve özellikle e, riskli yatırımlar, e, sanatsal projeler anlamında destekleniyor olacaksınız. Şimdi aynı gün içerisinde yani 12 Kasım'da Boğa burcunun 19 derecesinde bir dolunay var. E, bu dolunay tabi her dolunayda olduğu gibi gergin açılar içinde varındırmakta. Çünkü dolunay dediğimiz hadise ay ile güneşin karşı karşıya gelmesinden e, kaynaklı hadiselerdir. E, dolunayla beraber özellikle e, sabit bir burçta gerçekleşmesi ve sizin de sabit bir burç olmanızdan kaynaklı. Tepe noktanızda gerçekleşen bu dolunayla beraber iş, kariyer... E, toplum önündeki statünüzle alakalı bir sonlanma e, sinyali vermekte. Kariyerinizle alakalı bir sonlanma, geleceğinizle alakalı bir yeni başlangıç yapma, belki işinize son verme, belki işlerindeki mevcut koşullara son verme gibi veya hayatınızdaki otorite figürleri patronunuz veya babanızla ilgili bir konunun sonlanması gibi durumlardan ortaya çıkarabilir. Tabi Dolunay'ın detaylarını daha sonraki hazırlayacağım videolarda paylaşmaya gayret edeceğim. 13-14 Kasım keza aynı şekilde oldukça iyicil etkilerin olduğu pozitif enerjili görebilirsiniz. Bu günler güneşle pürütü arasında güzel bir etkileşim var yine sizin dördüncü evinizi ee, ablukaya almış durumda yani dördüncü evinizde her ne kadar Merkür retro olsa da güneşin ee, burada bulunması ve diğer gezegenlerle güzel etkileşimler yapması ve Merkür'ün de zaman zaman özellikle 14 Kasım'dan Neptünle yapacağı icra etkileşimlerle beraber çok ciddi bir şekilde eviniz, aileniz, yuvanız ve ortamınızla ilgili iyileştirmeler yaşayabileceğiniz, oralara ışık tutabileceğiniz, oralara temas edebileceğinizi gösteriyor yeni durumlar. Ve 14 Kasım'da Venüs ve Neptün karesi gerçekleşiyor olsa dahi bu 13-14 Kasım'da gerçekleşen Güneş, Plüto ve Merkür-Neptün etkileşimi aslında bu Venüs-Neptün karesini biraz daha yumuşatacak ve biraz daha hafif bir şekilde atlatmanızı sağlayacağı benziyor sevgili aslanlar. 19 Kasım'da Mars terazi burcundaki seyrini sonlandırıp akrep burcunda harekete başlıyor. Mars'ın akrep transiti tabi sizi doğrudan etkileyecek çünkü Mars 4. evinizde. E, Mars 4. evinizdeyken evde biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Ev alımı satımı gibi meselelere e, hemen ve aceleyle e, yaklaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra ebeveynlerle iletişimlerde agresyon enerjilerinin, öfke enerjilerinin hakim olma ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla bu süreçte özellikle acele karar vermemeye, öfkeyle davranmamaya, eşinizle, ailenizle, bebeğinizle çok fazla tartışma ve diyaloğa girmemeye gayret gösterirseniz Mars'ın akrep transitini daha iyi bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ancak Mercury Retrosu bittikten sonra Mars'ın... Dördüncü elinizde bulunması belki size bir gayrimenkul alımı gibi imkanlar getirebilir. Bunun yanı sıra yeni bir takım evle alakalı tadilatlar veya geçmiş meselelerinize güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde çözüm yolları bulma gibi imkanlar da beraberinde getirebilir. 20 Kasım tarihinde Merkür Retrosu tamamlanıyor. 11 derece Akrep Burcu'nda Merkür Düz Seyri'ne başlayacak. Bu da artık dediğim gibi. Dördüncü eviniz, eviniz, aileniz, yuvanız, ebeveynleriniz, konfor alanınız, içsel dünyanız, ruhunuz, duygularınızla alakalı artık biraz daha işler rayına girmeye başlıyor ve yeni adımlar atmak açısından daha motive olacağınızı gösteriyor. 22 Kasım'da güneşin yay burcu transitine başlamasıyla beraber artık biraz daha gündeminiz 5. ev konularına yönelecek. Özellikle bu noktada e, hayattan almış olduğunuz tat, e, eğlence anlayışınızla alakalı ee, bir takım farkındalıklar yaşayabilir ve daha çok çocuklarınızla kendi iç e, çocuksuz dünyanızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Eğer sahne sanatları veya herhangi bir sanat dalıyla uğraşan bir aslan burcuysanız da bu alanda parlayabileceğiniz bir süreçte başlıyor demektir. Bireysel e, olarak bireysel sanatsal yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz her alanda parlama imkanını elde edeceksiniz. 24 Kasım tarihine geldiğimizde. Yay burcunun 28 derecesinde bir etkileşim meydana gelecek Venüs ve Jüpiter kavuşumu. Şimdi astrolojide iki iyicil gezegenden e, birisi Venüs, diğeri Jüpiter'dir. Bu iki iyicil gezegenin kavuşumunu ben çok olumlu nitelendiriyorum. Her ne kadar iki gezegenin kavuşumu birbirinin etkisini öldürücü seviyede olsa da e, Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda hareket ettiğinden bahisle e, etkilerin biraz daha yumuşak ve biraz daha bereketli olacağını düşünüyorum. Şimdi yay burcu sizin 5. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla eğer bekar ve ilişkisi olmayan bir aslan burcuysanız 24 Kasım'da gerçekleşen Venüs-Jupiter kavuşumuyla beraber muhteşem bir aşk hayatınıza çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra riskli bir iş, şey yatırım yaptıysanız buradan hiç ummadığınız Büyük ve bollukta e, paralar kazanabilirsiniz. Eğer sanatla ilgilenen bir aslan burcuysanız gerçekten e, ani bir şekilde parlayabilirsiniz. E, yani şan, şöhret, para, aşk birçok alanda e, oldukça şanslı, oldukça keyifli ve bunun yanı sıra e, kendinizi her zamankinden daha e, hayattan tat alırken bulabileceğiniz için çok güzel bir etkileşim olarak değerlendiriyorum ben e, bu venüs jüpiter kavuşumunu 26 kasımda venüsün oğlak burcu transitine başladığını görüyoruz yani 24 kasımda venüs e, yay burcundan son hediyesini verip aranızdan ayrılacak ve oğlak burcuna geçiş yapacak oğlak burcu sizin 6. eviniz bu da demek oluyor ki artık 26 kasımdan itibaren gündeminiz daha ziyade Günlük işleriniz, sağlığınız, rutinleriniz, iş arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız, iş sorumluluklarınız, günlük mücadele alanlarınız ve bu alanlara bulduğunuz güzel çözümler. Özellikle iş yerinde bayan arkadaşlarla iletişiminiz daha çok artabilir. İş yerindeki arkadaşlarınızın gündemleri üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar. 26 Kasım tarihine geldiğimizde bir yeni ay bizleri karşılayacak. Yay burcunda meydana gelecek bu yeni ay. Yine sizin 5. evinizde. Demek ki artık hayattan aldığınız tat, hayata karşı geliştirmiş olduğunuz savunma mekanizmasıyla ilgili yeni bir bakış açınız var. Hayata artık daha pozitif bakıyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili veya Hayatınızdaki aşkla ilgili yeni heyecan verici gelişmeler var ve siz de bu hususta hayatınıza yeni bir check list hazırlıyorsunuz diyebilirim. Ve dediğim gibi Kasım ayı boyunca oldukça keyifli oldukça neşeli sürprizli bir ay sizi bekliyor olacak sevgili aslanlar. Ve ayı kapatırken 27 Kasım'da uzun süredir balık burcunda retro olan Neptün'ün artık düz seyrine başladığını göreceğiz. Neptün 15 derece balık burcunda düz seyrine başlayacak. Balık Burcu sizin 8. eviniz. Özellikle son 4-5 aydır ortaklaşa paralar, eşin maddi durumu, miras, nafaka gibi, ekstra primler gibi alanlarda bir takım aksaklıklar yaşadıysanız bu süreçten sonra artık durumu daha iyi bir şekilde toparlayabilecek ve adımlarınızı daha sağlam bir şekilde atabileceksiniz. Oldukça güzel bir ay, oldukça pozitif bir ay, yeni aşklar, yeni heyecanlar hayatınıza çekmek için güzel bir ay olarak değerlendiriyorum. Umarım o şekilde geçirirsiniz ve anlattığımdan daha güzel bir şekilde geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve yeni videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler instagramdan opikusastroloji hesabını takip edebilir ve oradan değme yoluyla bana ulaşabilir. Bunun yanı sıra evrensel kadimbilgiyetçi mail.com adresine de e-posta gönderebilirsiniz. Mutlu bir kızım olsun inşallah. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.